Değerli ergenler ve değerli gençler, günümüz gençleri neden asosyal diye bir konu aklımıza geldi. MyLife TV Türkiye stüdyolarından sizlere sevgiler, selamlar ve saygılar. <gülüyor> Gençlerimiz genelde gerçek alemde hemen düzeltilmeye çalışıldıkları için ve sanal alemde daha rahat kendilerini ifade edebildikleri için galiba gerçek aleme küsüp, gerçek alemdeki insanları küsüp, Asosyal olup sosyal alemde de sanal alemde de e, aktif olmaya başlamışlardır diye düşünmekteyiz. Bu bizi düşündürüyor. Eğer sanal alemde gördükleri ilgiyi gerçek alemde de görürlerse çok daha mutlu ve sosyal olacaklardır.